Selamlar. Serimizin dördüncü videosunda bu sefer moderatör ben oldum. Sorularımızı Caner'e soruyoruz. Evet. Evet, Caner. Zaten çok az konuşuyormuşum gibi, biraz daha konuşayım. Tabii, biraz daha konuşman şart. <gülüyor> Senden bir kısa özgeçmiş alalım. Ee, kısa özgeçmiş şöyle, 2000 yılında e, Beykoz Denizcilik Lisesi'nde e, başladı her şey. Benim de Semih gibi deniz subayı olma hayalim vardı. Hatta sınavlara vesaireye girdik ama velakin olmadı. Yani yazılı sınavı geçemediğim için deniz subayı olamamış oldum. Daha sonrasında aslında çok daha farklı yönlere gitmek gibi bir hayalim varken ailemin de desteğiyle ya da baskısıyla da diyebiliriz. 14 yaşında bir çocuktum daha o zamanlar mesleği seçtiğimde. Denizcilik Lisesi okumaya karar verdim. İşte e, hepimizin başından geçen ilk başlarda e, klasik işte dünyaya gezecen dolarla maaş alacaksın. İşte her limanda bir sevgili geyiklerine ben de kandım. Ama öyle olmadığını gördük tabi daha sonrasında. E, bu şekilde ilk önce Beykoz Denizcilik Lisesi daha sonra dikey geçişle Karanürsel e, Mesteki Yüksekokulu Koca Üniversitesi'ne ait. E, orada okuduk. Zaten orada beraber e, tanıştık. Ondan sonrası da devam etti. Buradan anlayacağımız da şu oluyor, ailenin isteği de denize başlamak için erken yaşlarda önemli oluyor. Evet, yani e, genel olarak aile girdiği zaman işin içine e, bu yönlendirme konusunda işte değiştirebiliyorlar. Peki uzun yıllar denizde çalıştım. Bunlardan ne şekilde bahsedersin? E, uzun yıllar denizde çalıştım. 2006 yılından itibaren aktif olarak çalışıyorum uzun dönem dönemiyle birlikte. E, açıkçası ben mesleğe ilk başladığım zamanlarda da e, hep aynı tarz gemilere gitme niyetindeydim. Uneroro'da o zaman staja başladım. E, üç aylık staj döneminden sonrasında ben artık Rorocuyum ya, ben Roroları sevdim diye e, devam etme kararı aldım. Daha sonrasında İstanbul Bandırma, daha doğrusu ilk önce Harem Bandırma hattından o zamanlar e, bir firmada çalışmaya başladım. Stajımı tamamladıktan sonrasında yine aynı firmada, bu sefer Ambarlı Bandırma Hattı'nda zabit olarak çalıştım. İki yıllık hizmet süremi doldurup uzak yol zabitliğe geçiş yaptım. Bu araya bir üç buçuk yıllık yurtdışı yaşamı, bir tekne geçmişi sıkıştırdım açıkçası, tamamen şans eseri. Üç buçuk yıl yelkenli bir süper süperyatta çalıştım ikinci kaptan olarak. Daha sonrasında tekrar Türkiye'ye döndüm. Ee, yine Rora'dan devam ettim. Ee, Alternatif lojistik bünyesinde e, çalışmaya başladım. Altı yıldır da hala da e, aynı yerde devam ediyorum. Yine yüksek süratle Roro gemileri benim için en biçilmiş kapton olan gemilerde devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla bir kaza geçirmiştim. Hangisi? Çokça kaza geçirdim. Bu jet motorunun Ha evet. Olayı ee, hepimizin ııı e, başına ufak tefek gelen kazalarda olduğu gibi bende de 2007 ben de yılında Ağır bir kazaydı Evet 2007 yılında tersanede e, başımdan bir iş kazası geçti. E, balast valflerinin saplamalarını idim e, Çok daha basit yöntemler varken ben jet motoruyla kesmeyi tercih ettim. Açıkçası o zamanlar e, beraber çalıştığım arkadaşım gemici arkadaşım e, ben keseyim diye söylemişti ama işte e, çok fazla böyle riskli şeylerde başkalarına teslim etmek kafasında değilim ben. Ee, yok ya ben keserim başına bir şey gelmesi için dedim ve benim başıma geldi tabii. Yaklaşık 13 dikiş var yüzümde. Ee, çok belli olmasa da gözden e, burnuna doğru böyle bir açılma yaşadım. Öyle güzel bir anı olmuştu. Ama şöyle bir ilginç kısmım var. O gün o arkadaşı kurtardım ama ondan sanırım 3 yıl sonra e, yine burnunun sağ tarafında 14 dikişlik bir e, yarılmaya sebep oldu arkadaşımız yani. O gün kurtardım ama sonunda yine aynı yüzdeki yara onda da oldu. Biliyoruz ama trajikomik. E Tehrikeleri olan bir meslek. Maalesef maalesef. Peki neden bu mesleği seçtin? Daha önce de açıkladığım gibi açıkçası çok da bilinçli bir seçim yapmadım. Yani işte deniz, kızlar, dolarla maaşlar, dünyayı gezmek hayalleriyle başlayıp aa ama hiç öyle değilmiş şeklinde bir macera yani hani mesleğin büyük bir kısmını Açıkçası İç Deniz'de ya da liners dediğimiz hani sabit hatlarda çalışarak geçirdiğim için benim öyle işte çok böyle farklı yönde bir tercihim olmadı. Daha çok böyle sabit düzenli hayattayım hep. Aslında limanlarda uzun kalmamanın getirdiği bir şey de var evet. yeni teknolojiyle beraber. Aynen öyle yani maksimum 12-14 saatlik liman süreleriyle 48-72 saatlik seyir süreleriyle çalıştım çoğunlukla. Evet. Başladığınız zamanla şu anı değerlendirmeye kalksam ne dersin? Başladığım zamanla şu anı değerlendirmeye kalksam ne derim? 2006 yılında baş, mesleğe başladığımda her şey çok daha eğlenceliydi aslında. Yani e, daha az yazışma, daha az prosedür, daha e, sakin, huzurlu bir deniz hayatı vardı açıkçası. Şimdi her geçen gün teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte işte raporlamaların gitgide sıklaştığı, denetimlerin çok fazla sıklaştığı ve e, aslına bakarsanız denizcilikten ziyade bir ofis personelinin e, metal bir, e, yüzer bir platformda yaşadığı bir hale geldi. Her şey artık dökümantasyon üstünde. E, bir ayda işte en az bir iki top, üç top A4 kağıdını yaktığımız bir hale geldik. O yüzden eskisi kadar eğlenceli olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Aslında bana kalırsa da şöyle bir durum var. Bu kadar çok evrak işi sihir güvenliğini tehlikeye atıyor Ciddi anlamda tehlikeye atıyor yani hep tüm güverte zabiti arkadaşlarım e, aylık dokümante etmekle zorunlu olduğu yani yükümlü olduğu e, evrak evrakları. evrakları düşündüğümüzde sayfa sayfa fersah fersah doküman yapmak zorundayız. Bunları işten arta kalan, daha doğrusu seyir vardiyasından arta kalan zamanlarda yaptığımızda dinlenemiyoruz. Zaten kısıtlı sürelerimiz var genellikle. Seyirde yaptığımızda da bu sefer seyir emniyetine aslına bakarsan tehlike yapmış oluyoruz. Yani provayı cihazları bırakmış oluyoruz. Aynen öyle. Alarmlara güvenip seyir yapmış oluyoruz. O da çok da açıkçası iyi bir şey değil. Peki bu mesleği yapmayı düşünen genç arkadaşlarımız olsun, daha iyi yaşı ilerlemiş olsun. Arkadaşlara tavsiye eder misin? Şöyle ki e, yine işte Semih'le konuştuğumuzda, Semih'in anlattığı gibi bu meslek e, zor bir meslek. Yani her insanın ben denizci olacağım diye başlayıp e, bir yerlere gelebileceği bir meslek değil. Çok çetin şartları var. Aileden uzak kalmak lazım, düzensiz bir yaşamı e, kabul ediyor olmak lazım en başta. yani. E, bir aile düzeni kurmak, çoluğa çocuğa karışmak gibi şeyler bizim için biraz daha güç açıkçası. Bu yönde ilerlemek ve düzgün bir hayata sahip olmak istiyorum diyorsanız, yalan. Oho, pek mümkün değil. Çünkü yılın 6-8 ayını denizde geçirdiniz, ailenizden, sevdiklerinizden uzak kaldınız bir durum söz konusu. Ama tabii içinde bulunduğumuz pandemide değerlendirici konursak da hala da aktif olarak sürekli çalışan bir tek biz deriz Dünyanın e, lojistik hizmetini veriyoruz şu anda. E, maaşlar karada çalıştığınız e, şeye göre, sisteme göre daha yüksek, daha e, refah bir ortamda yaşıyorsunuz. Yani işte almak istediğinizi alıp alırken çok düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Ama bu tabii bizler güver tezahürt dediğiniz her e, rütbe için bu geçerli değil maalesef. Kesinlikle öyle. Peki, izleyicilere anlatacağın özel bir anım var mı? Kötü olarak zaten şeyi e, anlattım. Anlattın. Yüzümdeki e, yarayı anlattım. Bir de güzel e, bir anı. Güzel bir anı. Valla aslına bakarsan bende çok fazla böyle Antin Kuntin şey var. Ama bir e, Bandırma Limanı'nda başıma geleni anlatayım. O böyle eğlencelikti gerçekten. Çünkü Bandırma Limanı'nda yaklaşık 1,5-2 saatlik bir e, yanaş kalk yükleme e, boşaltma operasyon zamanı var. E, gece saat işte gece 02.00 civarında ambardan tırları, kamyonları aldık, getirdik. Bir tane stajyerimiz vardı o zamanlar. E, gemiye geciken araçların ruhsatlarını alıyorduk biz bilet kestirmek için Bandırma'da. Ben de onları bu bildiğimiz e, şeffaf Dosyaların içine koydum. Zımbaladım her tarafından. Bir 10 tane yaklaşık şey ruhsat. Stajere dedim ki bunu aşağıya El götür ve çok dikkat et hiçbir şekilde zarar görmemesi lazım. E, stajyer gittikten bir 2-3 dakika sonra e, Allah selamet versin Tahsin abi, Tahsin Selimoğlu çok severim kendisini. Meslek büyüğümüzdür, gemi kaptanımız da o zamanlar Açık güverteden bağırıyor. Zaneler yetiş diye. Ben de tabi anlamadım hadisenin ne olduğunu ilk başta. Koşa koşa aşağıya indim. Suyu gösterip çakıl diye bağırdığını hatırlıyorum. Ama yani ne, çakıl, neye çakıl, ne yapıyoruz abi? Hani ne oluyoruz derken farkına vardım ki aslında stajyerin elindeki şeffaf dosyadaki ruhsatlar suyun üstünde yüzüyor. Eyvah. Dedim bravo. Ne yapacağız şimdi? E, tabi bir gemiden suya atlamak kolay değil. Hem yükseklik açısından bir de hem atlayacağınız yerin uygun olması lazım. Koşarak evinin başına gittim, atladım. Ayağımda e, deniz ayakkabıları falan var böyle bile ama cidden yüzmeyi zorlaştıran şeyler. Ruhsatlara ulaştığımda zaten gücüm yoktu. Artık bitmiştim yani. Ondan sonrasında iki elimle ruhsatları böyle tutarken bir yandan da işte su topu oyuncuları gibi ayaklarla kendime havada tutmaya falan çalışıyorum. Bildiğin de oluyordum. başladım ve bandırma limanı iç suları bu yani, yani tamamen pis sular. Tabi ben nefes almakla su yutmak arasında gidip gelirken son anda e, bir tane can attılar bana sağolsunlar. Yani biraz erken can... davranmıştın. Evet yani boğulmamın varamak kal oldu gerçi. Sonra işte o can e, bir şekilde sahile ulaştım, ruhsatları sahiplerine teslim, teslim ettim, kamyoncılar tarafından baya bir alkış aldım falan. İlginç bir o hadiseydi yani. Gerçekten ilginçmiş. Aynen, tuhaf tuhaf şeyler yaşıyoruz. Yüküm bütün evranı denize düşürmek. Aynen öyle. Evet, şimdi sana başka bir sorum. Yok. Evet, 5. Evet. videomuzda 5. videomuzdan itibaren nasıl denizci olur? Olunur. Evet, Mesleğe nasıl atılır? Yani hangi yollar tercih edilmeli? Okuluma gitmeli, kursa mı gitmeli? Hangi okul hangi eğlenti veriyor? İşte okurken karşılaşabileceğiniz zorlukları, kolaylıkları, hangi dersleri göreceksiniz? Yeni kursa başlayacak olanlar hangi kurslara başvurmalı, nasıl dolandırılmamalı? Evet, maalesef ne tip gemilere kendine göre çıkmalı gibi konuları işleyeceğiz. Evet, yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.